ayetlere dikkate aldığımızda evrendeki mevcudatın varlığın birer gösterge birer alamet, birer işaret olarak karşımıza çıktığını görürüz. Şimdiki okuyacağımız ayetlerde de bu hususlara işaret vardır. İnne fî dâlike le âyâtin li İşte bütün bunlarda akleden bir topluluk için işaretler, deliller vardır. Ve fil ardı yeryüzünde âyâtin dil mûkinin işte böyle e, i̇kan edenler için Bunları da tercüme etmiyorum arkadaşlar e, Kesin kez inananlar için e, Kabul edenler için Bunlarda ne vardır? Bunlarda işaretler vardır e, Deliller vardır e, Casiye suresinde başka bir ayette Daha geçiyor e, İnne fissemavati vel ardu le ayatilin mu'mini Semavatta ve arzda Müminler için e, Ayetler vardır e, Allah'ın sizi yaratmasında ve ma min dabbatin işte yeryüzüne canlıları canlıları yaratıp yeryüzüne yaymasında liqamin yuqunun işte böyle kesin kez inanan aklını kullanan toplumlar için işaretler vardır. eee vaktilafil leyli ve nahari gecenin gece ve gündüzün işte peş peşe gelmesinde farklı zamanlarda birbirini takip etmesinde yani aynı anda hem gece hem gündüzün olmaması önce gecenin daha sonra gündüzün olması, bunların birbirini takip etmesi وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ Allahu السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ allah Teala'nın semadan rızk olarak indirdikleri şeylerde ve işte bununla yeryüzünü ölümden sonra yeryüzünü diriltmesinde وَتَصْرِيفِ <gülüyor> الرِّيَهِ rüzgarları işte sürekli evlilik çevirmesinde, oradan oraya göndermesinde ya يَا تُنْ aklını kullananlar için e ne vardır? Hep işaretler vardır. Şimdi e, az önce kayıda almadığımız kısımda da burada da e, gördüğümüz üzere arkadaşlar biraz kayıt e, alınmadığı için biraz geriden e, almak istiyorum. E, aslında e, bütün bu ayetler gösteriyor. Evreni oluşturan, mevcudatın hepsi birer e, arkadaşlar işarettir. Ama kimin için işarettir? Aklını kullananlar için işarettir. Tabii e, aklını kullanmakla sadece yetmiyor. Bunu daha farklı yerlere bağlamak gerekiyor. Bunu anlamlandırmak gerekiyor. Yani bilimle din arasında bir fark olarak belki bu zikredilir. Bilim ne yapar? Evreni mevcudatı açıklamaya çalışır. E din ise yani açıklamanın da ötesinde evrende meydana gelen olayları varlıklarla ilgili olayları durumları ne yapar? Anlamlandırır. Dolayısıyla olaylara ve varlıklara ve onların davranış biçimlerine ne katar? Bir ee, anlam katar. Tabi bu anlamı arkadaşlar doğru bir yere ancak kimler oturtabilir? Ee, i̇nananlar oturtabilir. Ee, çünkü bunlar e, evrendeki olaylara ve bunlardaki işaretlere farklı bir gözle bakarlar. Evet. E, gösterge dediğimiz gibi ayet kelimesi e, dendiğinde arkadaşlar e, evrendeki ayetlerden bahsettiğimiz aklımızda bir e, e, kelime olarak gösterge kelimesi gelebilir. Tabii ki e, gösterge e, farklı ilim dallarında farklı şekillerde e, isimlendirilebilir ama e, biz burada kendi e, anlatmak istediğimize e, yarayacak şekilde buradaki göstergeyi kullanıyoruz. Bir alamet olarak e, değerlendirme bağlamında göstergeyi kullanıyoruz. E, Allah insanı e, evrenin dilini okumaya ve anlamaya e, davet eder arkadaşlar. Dersimizin e, başındaki okuduğumuz e, ayeti burada hatırlarsak, anımsarsak, e, işte semavata ve arza bakın. Ama bu nasıl bir bakma? E, yani nazara ila ile e, tecessüs eden bir bakma değil, nazara fi anlamında e, tecessüs eden bir bakma, varlığa nazar etme, o varlığı anlama, e, onu keşfetme, onun nasıllığın, mahiyetini keşfetme bağlamında bir e, bakmadır arkadaşlar. Dolayısıyla bu bakma ee, e, evrenin dilini okuma ve anlama anlamında bir bakmadı. Dolayısıyla bu ayetin de bizi Evrenin dilini okumaya ve anlamaya davet eden bir ayet olduğunu burada söyleyebiliriz. Ee, şimdi gösterge dediğimiz şey e, bir işarettir arkadaşlar. Bu bir şeyi gösterir. E, dolayısıyla bir ortada bir işaret varsa bu işaretin de gösterdiği bir şey vardır. Ee, bu nedenle e, göstergelerin olduğu yerde, işaretlerin olduğu yerde bu göstergelerin bize neyi anlattığını, bize neyi işaret ettiğini e, sormamız gerekir. Bize neyi anlatıyor, bana neyi anlatıyor diye bu sorunun sorulması gerekir. E, tabii e, iş burada bitmiyor. Madem ortada bir e, gösterge var, bu bize bir şey anlatıyor. Benim bu işaretlerle, bu göstergelerle e, ilişkim nasıl olmalıdır e, tabii burada öncelikle e, bu ilişki nasıl olmalıdır şeklindeki bir soruya belki öncelikli olarak şöyle bir e, cevap verilebilir. E, yani bir gösterge varsa, bir işaret varsa o da bana bir şey gösteriyorsa e, dolayısıyla ben e, onunla ilişki kurabilmem için öncelikle o göstergenin o işaretin bana neyi gösterdiğini e, keşfetmem lazım. E, onu bulmam lazım. Çünkü o göstergeyle ee, o göstergenin işaret ettiği şey arasında ne olmalıdır? Mutlaka bir e, iş, e, ilişki olmalıdır. E, bir bağlantı olmalıdır. Yoksa durduk yere hiçbir gösterge, bir işaret, bir şeyi e, laf olsun diye e, anlamsız bir faaliyet olarak ne yapmaz? E, göstermez. göstermez. Dolayısıyla e, biz bu soruları sorduğumuzda e, evrendeki göstergelerin, işaretlerin bize neyi gösterdiğini, e, dolayısıyla onun nasıl bir ilişki kurmam gerektiğini ne dairi soruları sorduğumda biz kulluğun inşasında e, önemli adımlar atmış oluruz. Dolayısıyla arkadaşlar e, kulluk dediğimiz kendilik bilinci demekti. Daha önce de e, ifade ettiğimiz gibi kulluk demek e, varlıkların hangi hal üzere, hal üzere niçin yaratıldıysa o hal üzere davranışlarını gerçekleştirmesi e, demekti. E, bu nedenle kulluğun inşa edilmesinde Kendilik bilincinin ortaya konulmasında, inşa edilmesinde bunlar önemli sorular. İnsanın kendini anlaması, evrendeki varlıklarla olan ilişkisini anlamlandırması, o varlıkların gösterdiği daha başka bir varlıkla olan ilişkisinin anlaşılması noktasında ki önemli sorulardır. Bu sorular doğru bir şekilde sorulduğunda ve bu sorulara doğru cevaplar bulunduğunda, bir kulumun inşa edilmesine önemli adımları atmış e, oluruz arkadaşlar. E, göstergeler e, hem bir yaratıcıyı ortaya koyar hem de bir amaca hizmet eder. E, çünkü e, evrende var olan alametler, e, göstergeler e, arkadaşlar e, hiçbir şekilde kendi kendine var olamayacağına göre onu var eden bir var edicinin olmasını ne yapar? Mantıksal olarak gerektirir. Onu kabul etmeye gerektirir. E, bunun da ötesinde e, bir amaca hizmet ederler. E, şimdi Göstergeler, evrendeki göstergeler varlıksal olarak e, yaratıcıyı gösterirler, bir e, yaratanı gösterirler. E, dolayısıyla aynı zamanda kendilerin e, teshir için e, yaratılmış olduğunu da ortaya koyarlar. Bunlar niye yaratılmışlar, e, neden yaratılmışlar sorusunun e, cevabını da bize ortaya koyar. Şimdi e, dolayısıyla e, teshir için yarattığı varlığı, kendisi için bir işaret ve delil kılmıştır diyebiliriz Allah-u Teala. E, mevcudatı teshir için yaratmıştı. Musahhar kılmıştı evrende. E, insan için. E, dolayısıyla e, bu aynı zamanda Allah-u Teala bu varlıkları kendisi için e, bir işaret ve bir e, delil kıldığını da biz ne yapmış oluruz? Anlamış oluruz. Zaten e, Kur'an-ı Kerim'de e, bunun anlatıldığını e, görürüz. E, arkadaşlar kainattaki varlıklar Allah'a tes tesbih eder ama e, insan bunu e, anlamaz, mahiyetini tam olarak idrak edemez. E, Kur'an-ı Kerim'deki İsra Suresinin 44. ayeti e, bunu ifade ediyor. E, yani kainattaki her bir varlık, her bir alamet, her bir gösterge e, aslında yani e, bir varlığı gösteren e, bir işaret olarak bunu değerlendirdiğimizde Bizim semiyoloji dediğimiz bir ilim dalı var. Orada o bağlamda gösterge gösterilen daha farklı anlamlarda kullanılır. Ama biz özel olarak örneğin işte güneşin bir gösterge, bir şeyi göstermesi bağlamında bir gösterge olması noktasında değerlendirdiğimizde arkadaşlar kainatta Allahü Teala'nın bir gösterge olarak yarattığı her bir varlık Allah'a tesbih eder. Ama insan bunu tam olarak e, i̇drak edemez, bunu anlayamaz. E, İsa 44. ayet, Tüseb bi khalaus semawatüseb orval ardu ve menfihi ne ve imin şeyin illa Yusuf bihu bihamdi. İşte e, yedi e, semawat ve arz ve onların içerisinde olan e, her şey Allah'ı hamd ile tesbih ederler. Ve lakin la tafkhuhu ne tesbih Fakat siz bunun tesbihini anlayamazsınız. Yani nasıl yaptıkları, nasıl zikrettiklerini e, anlayamazsınız diye bu ayeti böyle tercüme edebiliriz. Tabii ki bu ayeti farklı anlayanlarda vardır. Burada aslında Allah'a inanan bir müminin işte kainattaki varlıkların tesbihatı hakkında bir kafir gibi olamayacağını söylerler bazı yorumlar. Dolayısıyla buradan işte kastın siz anlayamazsınız denildiğinde buradaki hitabın kafirlere olduğunu da ne yaparlar? Söylerler. Şimdi biz buradan nereye gitmek istiyoruz arkadaşlar? Yani insanın evrenle olan ilişkisi bağlamında bu ayet neyi ifade ediyor? şimdi öncelikle biz mevcudatın Allah'ı tesbih ettiğini öğrenirsek ve bunu bilirsek bizim Allah'ı tesbih eden varlıklara karşı sorumluluk duygumuz sorumluluk duygumuzu güçlendirir. Çünkü varlıklar hiçbir şekilde boş yere yaratılmadığını biz buradan anlamış oluruz. Onların da aslında bir görevleri olduğunu, biz bunları fark etmesek de onların bu görevleri icra ettiğini öğrenmiş oluruz. Dolayısıyla bu varlıklara karşı bir sorumluluk duygumuzun olması gerektiğini düşünürüz. Şunu da düşününüz arkadaşlar, yani evrende evren bir parçası olarak sadece insan, insan Allah'ı tesbih etmez var ona her bir varlık Allah'ı tesbih eder. Dolayısıyla e, biz tesbih sorumluluğumuzu, e, bunu yerine getirme sorumluluğumuzu e, nasıl icra etmemiz gerekiyorsa bu sorumluluk için yaratılan diğer varlıkların da bu sorumluluğunun e, gereğini yerine getirmeleri gerektiğini ne yaparız? E, düşünürüz. ve Dolayısıyla bu bizim e, bu varlıklara karşı sorumluluk duygumuzun e, güçlenmesine önemli bir e, katkı olarak karşımıza çıkar. E, Kur'an-ı Kerim'deki e, ayetlere bakıldığında evrendeki varlıkların, mevcudatın e, işte e, teshir etmesi ne manaya gelir? E, onların e, müsahhar olması, müsahhar kılınması ne manaya gelir? Şimdi biraz e, bunun üzerinde konuşabiliriz. E, e, Allahu Allahüllezî sakhar lekumul behra litecriyel fulku fihi bi emrihi ve litebdeğû min fadlihi ve leallekum teşkürün Allah işte denizi sizin hizmetinize sundu, musahhar kıldı. Gemilerin Allah'ın emriyle o denizde yürümesi için. Velitebda'u min fadlihi ve onun lütfundan siz aramanız için ve aleykum teşkurun ve böylece şükretmeniz için. Şimdi arkadaşlar burada görüldüğü üzere musahhar kılınmaktan bahsediyor denizin. Sonra insanın e, lütfu, Allah'ın lütfunu aramasından bahsediyor. E, ve burada şük şükürden bahsediliyor. E, dolayısıyla e, bunların arasında ne yapılabilir? Bir şekilde bir ilişki kurulabilir. E, peki teshir ne demektir? Önce bunu e, konuşalım. Daha sonra e, bu ayetlere tekrar gelelim. E, teshir, değerli arkadaşlar, bir şeyi ait olduğu amaç için zorla sevk etmek. Yani bir maksat için ortaya koymak manasına geliyor bir şeyi ait olduğu amaç için zorla sevk etmek yani o istese istemese de bir şeyi ait olduğu amaç için onu sevk etmek demekti peki bu bu ne manaya gelir denizin işte musahar kılması yani insanın hizmetine deniz bir amaç için yaratılmış arkadaşlar dolayısıyla Allahu Teala o denizi e, bu e, amacını gerçekleştirmek üzere ne yapar? E, bu amaca zorlar. Deniz onu bu amacı yerine getirmek için e, allah Teala tarafından e, var edilmiş ve dolayısıyla e, deniz bu emre boyuner. Ve bu ne yapar? Bu görevini yerine getirir. E, denizlerde insanlar e, işte gemileri hareket ettirirler. Gemiler denizlerde hareket eder. E, yani yüzerler orada. E, peki bu Burada insanla e, ilişkisi bağlamında ne var? E, şimdi, çünkü bu insan hizmeti nedir arkadaşlar? Denizler, insanların e, denizlerde gemilerle hareket edip ticaret yapması, e, şu ülkeleri diğerlere, farklı yerlere gitmesi, kültürleri tanıması. E, bu insan hizmetine olan e, bir şeydir. E, dolayısıyla e, insan lütfunu arar, Allah'ın lütfunu arar ve böylece ne yapar? bütün bunların kendi hizmetine sunulmuş olmasından dolayı Allah'a şükran borcunu yerine getirir. Bu tesirin tanımında görüldüğü üzere iki tane şey karşımıza çıkıyor. Birincisi bir varlığın bir amaç için yaratılmış olması. ikincisi zorla sevk ediliyor olmasıdır arkadaşlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allahü u Teala'nın evrendeki mevcudatı bir amacı binaen yarattığını ifade ettiğini görürüz. Saat suresi 27. ayette وَمَا خَلَقْنَا سَمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَ Yani semavatı ve arzı ve on, o ikisi arasında olanlar biz boş yere yaratmadık. Yani ne için yaratık? Bir amac için yarattık. Değerli ki, zannurlediğine kefir. Bu kafirlerin zannı böyledir. Yani onlar böyle zannedebilirler. Ama bir mümin bunların boş yere yaratılmadığını bir amaca binaen yaratılmış olduğunu ne yapar? E, düşünür. E, onların amacı nedir? Yaratılmış olmasının amacı e, birincisi az önce ifade ettiğimiz gibi e, bir alamet olarak Allah'ın varlığını ve birliğini ortaya koymaktır. İkincisi de e, insanın hizmetine sunulmuş olmasıdır. E, bu teshirde ikinci bir e, şey vardı, ifade vardı. Orada zorla sevk etmek vardı. Teshirin iki boyutu. Birinci boyutu bir amaç boyutudur. İkinci boyutu da Zorla sevk etmek boyutudur. Kur'an-ı Kerim'deki yine bazı ayetlere bakıldığında semavatın ve arzın bir görevi yerine getirmek üzere yani Allah-u Teala tarafından bu görevi yerine getirmek üzere yaratılmış olmalardır. Dolayısıyla bunların bu bağlamda bir iradesinin olup olmaması bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü teshir'de bir amacı yerine getirmek üzere zorla sevk etmek e, şeklinde bir mahiyet vardır. Eee gayra dinillah yebghuna ve lehu essemmen fi ve kerhen. Yani istese de isteyerek veya da istemeyerek eee semavattaki ve arzdaki olan her şey Allah'a teslim olmuştur. Şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Allah Allahu Teala mevcudatı iradesine e, boyun eğdirmiştir. Dolayısıyla e, mevcudatın bir amacı e, yerine getirmek üzere yaratılmış olması, sonra Allahu Teala'nın emrine boyun eğmiş olması e, a, teshirin iki boyutunu ifade ediyor. E, bu da bize göstermektedir ki Allahu Teala e, mevcudatı e, kendi iradesini boyun eğdirerek e, bir amaca bina ne yapmıştır? E, yaratmıştır. Dolayısıyla o amaç e, insanların hizmetine sunulmuş olmaktır ayetlere baktığımızda bunu görüyoruz. Vesekere lekum ma fi semavat ve ma fi'l ardı cemianen minhu. ve arzda olanların hepsi size teshir edilmiştir. Yani sizin için belirli görevleri, belirli maksatları yerine getirmek üzere yaratılmıştır. İnne fi işte bütün bunlarda le ayatin li kavmiyetefekkerun. Tefekkür eden bir topluluk için alametler, ibretler, göstergeler, işaretler vardır. Daha sonra yine bunu konuşacağız arkadaşlar. Yani tefekkür bir düşünme edimidir. Tefekkür olduğunda ortaya ne çıkar? Fikir ortaya çıkar. Dolayısıyla semavata ve arıza baktığında insanlar bunlardaki durumlardan hareket edip bir takım sonuçlara ulaşır, bir takım sonuçlara ne yapar? Ulaşır. Bir fikre ulaşır, tefekkür eder. Dolayısıyla tefekkür onun bu tür konularda bir fikre ulaşmasını sağlar. Ee, peki, e, evrene, insanın e, hizmetine yaratılmış olan evrene karşı insanın görevleri nedir? E, öncelikle arkadaşlar, evrene karşı görev aslında evrenin sahibine karşı görevimiz demektir. Ben bunu e, ifade edeyim. Çünkü e, bir varlık arasındaki e, bir varlığa olan bir varlığa verilecek olan değer aslında varlığın sahibine verilecek olan değerle doğrudan orantılıdır. Öncelikle bu neyi gerektirir tabi? Varlığın sahibini kabul etmeyi, ona iman etmeyi, ona bağlanmayı gerektirir. Dolayısıyla varlığı bir varlık olarak kabul edip de onun var edeni kabul etmemek, onun bir var eden var edici olduğunu inkar etmiş olmak arkadaşlar. Dolayısıyla varlığa karşı en büyük saygısızlıktır. Dolayısıyla öncelikle varlığa karşı olan görev aslında o varlığın sahibinin kadrini, kıymetini bilmekle ilişkili bir durumdur. Dolayısıyla daha önceki konuşmalarımızda ifade ettiğimiz gibi bir varlığın işte var edicisi olduğunu bilmek, onu tanımak, onu kabul etmek ve bu bağlamda o var edicinin bizi niçin yarattıysa bizim o hal üzere olmamız ee, evrenin sahibine karşı bizim öncelikli e, görevimizdir. Bunu ifade edelim. Ee, evrene karşı görevimiz, söylediğimiz gibi öncelikli evrenin sahibine karşı e, görevlerimizle ilgili e, ilgiliydi. ilgiliydi. Ee, Bakara suresi 11. ayette e, bu mana var. Bu manayı ne yapabiliriz? Bu söylediğimiz hususta ilişkilendirebiliriz. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ نَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا Kendilerine Yeryüzünde ifsad etmeyin denildiğinde biz ıslah edicileriz dediler. Bir de şöyle açıklanıyor bu. Yeryüzünde işte isyankar tavırlar ortaya koymayın, Allah'a isyan etmeyin denildiğinde biz isyan etmiyoruz, itaat ediyoruz dediler o kimseler. Dolayısıyla şimdi bu ayete bakıldığında arkadaşlar yeryüzünde yani yeryüzü evrenin işte arz evrenin bir parçası olarak biz onu düşündüğümüzde öncelikli olarak evrene karşı görev o evrenin sahibine karşı sorumlulukları yerine getirilmekle ortaya çıkıyor. E, i̇kinci evrene karşı görevimiz ise evrendeki varlıklara karşı görevlerimizle ilgilidir. İşte e, bütün e, mahlukata mevcudata karşı e, görevlerimizle ilgili e, bir durumdur. Bu aynı zamanda insanlar için de geçerli bir durumdur. Çünkü arkadaşlar biz e, bu evrenin bir parçasıysak bizim gibi e, e, evrenin parçası olan diğer insanları da dikkate almayı gerektiriyor. Dolayısıyla evrene karşı olan görev, evrenin parçacıkları olan diğer varlıklara ve bu parçacıklardan bir tanesi olan insana karşı e, görev ve sorumlulukları yerine e, getirmeyi de e, beraberinde getiriyor. E, şimdi e, mevcudata karşı görevlerimiz, varlıklara karşı görevlerimizle ilgili evrene karşı görevlerimizle ilgili ilişkilendirebileceğimiz durum süresi 41. ayeti burada zikredebiliriz. Eee zaharan fesadun fil berri bahri. Bime kesebet eydin nasi. İnsanların yaptıkları şeylerden dolayı işte karada ve denizde fesad ortaya çıktı. Bu fesat kelimesinin sözlük anlamını birazdan ifade edeceğim inşallah. Eee le yudiku hun ba'de lladhi ba'du İşte biz onlar belki önerler diye, yaptıklarının bir kısmıyla ne yaparız? Ee, onlara onlara tattırırız. Yani e, şimdi ne oluyor? Yaptıkları şeylerin, e, yaptıkları şeylerden dolayı e, bir kısmı onlara ne yapılır? Tattırır. Yani yaptıkları şeylerin sonuçlarından e, dolayı insanlar etkilenir. Şimdi e, insanların yaptıkları şeyler yüzünden e, karada ve denizde fesat çıkması ne manaya geliyor? E, müfessilerin bu konuyla ilgili e, yorumları şu şekilde. Karada ve denizde kasırga çıkma endişesi, bazı arazilerin bitki bitirmez duruma gelmesi, tatlı suların tuzlu su haline dönüşmesi, gerek şehirlerde gerekse kırsal kesimlerde bozulmanın yaşaması, kaynak suların azalması, kıtlı, yangın, sel gibi felaketlerin ve ölümlerin çoğalması, geçim sıkıntısının artması, her şeyin bereketinin kaçması, yeryüzünde meydana gelen fesatla ilişkilendirilmiş değerli arkadaşlar. E, şimdi İnsan kainatın bir üyesi olduğuna göre arkadaşlar, bu kainatın bir parçası olduğuna göre kainatta evrenin içerisinde huzurlu bir şekilde yaşaması için öncelikle o insanın ne yapması gerekir? Kainatla uyumlu bir şekilde yaşaması gerekir. işte Kainatın içerisinde işte düzeni bozucu davranışları ortaya çıkarmaması gerekir. Eğer o düzeni bozucu davranışları ortaya çıkarırsa öncelikle insan ne yapmış olur? Kendisine zarar vermiş ve kendi huzurunu tehlikeye atmış olur. Şimdi bu ayette geçen fesat kelimesine biraz değinebiliriz. Fesat kelimesi, salah kelimesinin zıttı olarak geçiyor. Ne demektir fesat? Ölçünün ve itidalin dışına çıkmak anlamı var. Arkadaş. Bir yerde ölçü bozulmuşsa, itidal bozulmuşsa orada fesat var demektir. Bunun zıttıysa salahtır. Orada yani ölçü, düzen devam ediyorsa, korunuyorsa orada da salah var demektir. Enbiya suresi 22. ayette İşte Allah dışında yeryüzünde bir ilah daha olsaydı ne olurdu? Yeryüzünde fesat ortaya çıkardı. Yani ne yapardı? Ölçü bozulurdu, düzen bozulurdu. Bu da bize ne anlatıyor? Yani Allahu Teala'nın olması, tek bir ilah olarak Allahu u Teala'nın olması yeryüzünde bir düzenin bir ölçünün olduğu anlamına geliyor. Belki birazdan buna da tekrar işaret edeceğiz. Vallahu Ya el mufsidde min muslih. Ee, Allah işte Bakara suresi 220. 220. ayette okuduğumuz üzere yani Allah bozguncu'yu muslih alandan yani düzeni bozan kişiyi düzeni koruyan kişiden ne yapar? Ayırır. Yani ikisini ne yapmaz? Bir tutmaz. Şeklinde ne yapabiliriz? Böyle anlamsal bir çeviri yaptığımızda bu ayeti burada zikretmiş olduğumuz arkadaşlar işte fesatla salahın işte muslih olan kişiyle müfsid olan kişinin birbirini zıttı olarak Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış olduğunu görürüz. Arkadaşlar fesat evrendeki ölçü ve düzenin bozulması anlamına gelir. Demek ki bir fesat ortaya çıkar, çıkıyorsa demek ki evrende bir ölçü düzen var demektir ki bu arkadaşlar dolayısıyla bir ölçü düzen varsa bu düzen ne yapabilir? Zaman da bozulabilir. Bu düzenin bozulması, ititalin bozulması neyi ortaya çıkarır? Fesat dediğimiz olguyu ortaya çıkarır. Şimdi evrende meydana gelen olaylar arkadaşlar yasalara göre cereyan eder. Bir düzene göre cereyan eder. Evrende de bir rastgelelik yoktur. Peki bunu mantıksal olarak ifade etmek istersek bunu nereye dayandırmamız lazım? Şimdi arkadaşlar biz neyi kabul ediyoruz? Evrenin bir yaratıcısı olduğunu kabul ediyoruz. Şimdi bu yaratıcı öyle bir yaratıcı olmalıdır ki arkadaşlar, yaptığı her şeyi yerli yerinde düzenli e, ve itidal ölçülerine göre yaratmış olması e, gerekir. E, böyle olması gerekir ki o yüce bir e, e, mükemmel bir yaratıcı olsun e, arkadaşlar. E, öyle bir yaratıcı olması demek e, her şeyin düzenli olmasını e, gerektirir. Eğer arkadaşlar bir yerde, e, bir sistemde bir düzensizlik varsa ölçüsüzlük varsa o düzeni var edenin, o düzeni ortaya koyan kişinin e, başarısız bir kişi olduğu, işte bir takım eksikliklerle e, mal olduğunu ne yapabiliriz? Çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama evrene bak, baktığımızda evrendeki düzenin şaşmaz bir şekilde adeta e, bozulmadan işleyen, e, çalışan bir saat gibi tıkır tıkır e, işlediğini ifade ettiğimizde o mükemmel bir düzene ulaşır Dolayısıyla mükemmel bir düzen varsa bu mükemmel bir düzeni var eden, mükemmel bir yaratıcının olması gerektiğini ne yaparız? Düşünün buradan bu sonuca e, ulaşırız arkadaşlar. E, dolayısıyla mükemmel bir varlık varsa, onun yaratmasında da hiçbir kusur ve de eksiklik olmayacağına göre e, o zaman e, her şeyin bir ölçüye göre yaratılmış olması gerektiğini ne yaparız? E, söyleriz. Dolayısıyla böyle bir sonuca e, ulaşırız arkadaşlar. E, bu evrendeki düzen için önemli. Çünkü e, evrende ölçü olmasa arkadaşlar, bir kere ne olmazdı? Kainatta denge olmazdı. E, karmaşa olurdu. Sürekli e, kaos olurdu. E, burada e, olayları, olguları anlamayı güçleştirirdi arkadaşlar. E, ama biz böyle bir durum olmadığını ne yapıyoruz? E, görüyoruz. Dolayısıyla hem evrendeki varlıkların kendisi, o varlıkların bir ölçüye ve düzene göre yaratılmış olması e, ve bu varlıkların bu anlamda e, hem düzenin hem ölçünün arkadaşlar e, birer alameti birer göstergesi olması itibariyle e, kendilerinden daha üst bir varlığa, daha mükemmel bir varlığa e, işaret ettiğini ne yapar? E, söyleyebiliriz rahatlıkla. Bunu da burada ifade edebiliriz. E, dolayısıyla arkadaşlar evrende bir düzen varsa, bir ölçü varsa e, bunun korunması gerekir. Dolayısıyla e, bu düzeni bozacak işlerden e, düzensizi ortaya çıkaracak tavır ve tutumlardan uzak durmak gerekir. E, Rahman suresindeki Ayetlere bakıldığında, 5-8 ayetlerine bakıldığında, evrende bir düzen ve ölçünün e, e, olduğunu, Allah tarafından evren bu şekilde yaratıldığını, e, yaratıldığını ifade edildiğini görürüz. İşte Escham suval qamar bihusbainin wa nacmu wa İşte Güneş ve Ay bir ölçüye göre ne yaparlar, e, hareket ederler, görevlerini buna göre. Yerine getirirler. Yasin suresinde de buna işte kendileri için belirlenmiş bir yörüngede veyahut da kendileri için belirlenmiş bir zamana kadar kendi görevlerini ifade etmelerini anlatan ayeti dikkate alabiliriz burada. İşte Allah'u u Teala'nın işte semayı yükseltmesi, daha sonra bir ölçü koyması ve peşinden de işte bu ölçüye, mizana zarar vermememizi bizden istemesini bu ayette de ne yapıyoruz? anlıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla aslında insanın evrenle olan ilişkisi ve evrene karşı ilişkisini doğru bir çerçeveye oturtması, onun aynı zamanda Allah'la olan ilişkisini de doğru bir çerçeveye oturtmasını sağlıyor arkadaşlar. Çünkü evreni yaratan Allah-u Teala diyor ki burada bir düzen var, bir ölçü var, bir düzen konulmuş. Sakın ola bu düzeni bozacak, bu ölçüyü ortadan kaldıracak tavır ve tutumlar içerisinde olmayın diyor. Dolayısıyla bizim de e, bu emre uymamız e, aynı zamanda bizim e, e, bizi yaratan yüce yaratıcıyla ilişkimizin doğru bir temele oturtulmasını ne yapmış oluyor? E, sağlamış oluyor değerli arkadaşlar. E, bir iki slaytımız daha var. E, Mülk Suresi 3. ayette de e, benzeri bir e, durum var. İşte elledi خَلَقَ سَبْعَ سَمَا وَاَتٍ Mətarafi, xalqı rahmanım Buraya biraz dikkat çekebiliriz. İşte rahmanın yaratmasında herhangi bir uyumsuzluk göre göremezsin. İntefa vud, ferce Yani böyle yüzünü işte e, samaya çevir. Orada herhangi bir e, bozukluk görebiliyor musun? E, dolayısıyla arkadaşlar, e, bizim e, az önce ifade etmeye çalıştığımız şeyler yine bu ayet bağlamında da e, düşündüğümüzde mükemmel bir yaratıcının Yaratması da e, mükemmeldir. Dolayısıyla onun yaratmasında uyumsuzluk e, ve de bir bozukluk ne yapılmaz? E, görülmez. İşte e, bunu e, bize neyi gösterir arkadaşlar? E, bizim e, onu yaratan yaratıcıya e, işte bu alametlerden, bu göstergelerden gitmemizi e, gerektirir. E, burada e, aslında az önce ifade ettiğim gibi e, değerli arkadaşlar... Evrenle olan ilişkimizde öncelikli olarak evrenin yani bir Allah'ın mükemmelliğini, yaratıcı olmasını gösteren bir alamet olarak evrenin kabul edilmesi öncelikle husustur. Dolayısıyla bu bizim öncelikli ilişkimizi, evrenle olan ilişkimizi doğru yere oturtulmasını ve buradan hareketle Allah'la olan ilişkimizin doğru yere oturtulmasını sağlar değerli arkadaşlar. E, vaktimizde e, sonuna doğru geliyor. Şimdi e, dolayısıyla e, insanın e, kulluk sır sırrı aslında e, yani Allah'la olan e, ilişkisini e, bu bağlamda kulluk sınırının doğru bir yere oturtulması, onun evrenle olan ilişkisinin doğru bir yere oturtulmasıyla doğrudan e, orantılı arkadaşlar. E, i̇nsan evrenle olan ilişkisini yaratıcı bir varlıkla ilişki içerisinde e, anlaması kulluk sırrını gerçekleştirilmesini sağlar. E, evrenin hakimi olarak e, ona hakim olmaya çalışan bir varlık olmak değildir insanın kulluk sırrı. E, dolayısıyla insan evrenin hakimi değil arkadaşlar. E, evrenin hakimi değil. E, yani burada nasıl söyleyebiliriz? E, yani kendi evrene, kendisi hizmetine yaratılmış bir varlık olarak kabul etmek dolayısıyla bu bilinçle hareket etmekle kulluk sınırı, kulluk sırrı ne yapar? E, gerçekleşir. Dolayısıyla e, evreni hizmetine sunulan bir mevcut mevcudat olarak görmek e, kulluk sırrını, sırrıyla ilişkilidir. E, işte yaratıcıdan hürmet için yarattığına saygı duymak. Az önce de ifade ettiğim gibi Allah'a hürmet eden bir ee, i̇nsan e, onun yarattığı mevcudata varlığa da ne yapar Saygı duyar. E, bu çerçevede onun koyduğu düzeni e, bozmamaya çalışır. Hiçbir şeyin boşaya yaratılmadığını e, anlamayı gerektirir. E, böylece arkadaşlar yaratıcıyı bilmek ve anlamak üzere yaratıldığı bilinciyle hareket etmektir kulluk. Yani evrenin işte e, insanın e, işte yaratıcısını bilmesi e, ve anlaması. Ee, ve aynı zamanda ee, böylece kulluğunu e, gerçekleştireceği bilinciyle hareket etmesi e, evrenle ilişkisini doğru bir düzleme oturtanlar yaratıcı ile olan ilişkisine doğru bir düzleme oturturlar bu ilişkiyi anlamayanlar değerli arkadaşlar yeryüzünü inşa etme başarısını gösteremezler kendilerini evrenin hakimi gibi algılarlar halbuki evrenin hakimi meliki mülk olan kimdir e, mülkün sahibi olan Allah'tır değerli arkadaşlar. E, yerde ve gökte olan her şey e, onun içindir. E, Allah onları insanın hizmetine e, sunmuştur. Bu e, Ancak e, işte e, yeryüzünü doğru bir şekilde inşa etme başarısını gösterdiğimiz zaman e, bu ne yapılmış olur? Anlaşılmış olur. Kulluk yaratılanın yaratıldığı hal üzere olmasıdır. Bu anlamda kainattaki varlıklar kulluklarını inşa etme noktasında başarı gösterirler. Bizim dışımızda çok başarılıdırlar. Çünkü onlar hangi amaç üzere yaratılmış iseler ister istemez o amaca uyar, uyarlar ve dolayısıyla kulluk sırlarını gerçekleştirmiş olurlar. İşte insanın da yaratıldığı hal üzere olup kulluğunu gerçekleştirmesi aynı zamanda onun evrenle ilişkisini sahip bir düzende gerçekleştirmesine bağlıdır. Sadece insan kulluk sınırı böyle ta'budi boyutta e, ibadet boyutunda e, gerçekleştirmesiyle kulluk sınırını e, tam olarak gerçekleştirmiş olmaz arkadaşlar. Çünkü evreni anlamayı, evrenin sahibini anlamayı, evreni doğru bir şekilde inşa etmeyi, evreni imar etmeyi evrende ishah bir tutum benimsemeyi, ifsattan uzak durmayı e, öğrendiğinde ve bunu başardığında e, kulluk sınırını gerçekleştirmiş olur. Zaten e, insanın bu hal üzere yaratıldığını, bunun için yaratıldığını söylememiz gerekir. Çünkü insan düzeni korumak, ıslah etmek, evrenle ilişkisini doğru bir yere oturtmakla sorumludur arkadaşlar. Bu da kulluğunun bir gereğidir. Dolayısıyla bu amaca uygun olarak dünyadaki hayatını gerçekleştirdiğinde, dünyadaki hayatını buna göre inşa ettiğinde o zaman kulluk sırrını ne yapmış olur? Gerçekleştirmiş olur. Dolayısıyla evren ee, insanın e, kulluğunu e, gerçekleştirmesinde e, Allahü Teala'nın insan hizmetine sunduğu ve aynı zamanda e, kendi varlığının ve işaretinin bir alameti kıldığı e, mevcudatın varlıkların e, bütünüdür. Bu bütün içerisinde, bu mahlukat içerisinde insan bir üyedir. Dolayısıyla bu üyenin e, diğer e, diğer üyeleriyle olan ilişkisini e, ıslah bağlamında gerçekleştirmesi, onun kulluk sırrının doğru bir şekilde ortaya çıkmasında önemli bir etken olarak karşımıza çıkar diyorum. Ve böylece arkadaşlar e, konumuzu bitirmiş e, oluyoruz. E, birkaç dakika e, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları burada ele alabiliriz. Yoksa e, dersimizi e, konuşmamız arkadaşlar e, bitirebiliriz. Bu akşam kimler var diye e, baktım. E, bazı arkadaşlarımızı tabi ee, yüksek lisans doktordan arkadaşlarımız var. Lisanstan, mezuniyetten arkadaşlarımız var. Bu akşam biraz sayımız azalmış. Ee, kaydımız biraz geç de olsa başlattık. Ee, unutuyoruz abi derse başlayınca. Kayıt almayı da unutuyoruz değerli arkadaşlar. Ee, sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Mikrofonunuzu açarak söyleyebilirsiniz. Birkaç dakikamız var. Evet. Sanırım Yok. Ee, o zaman arkadaşlar e, ben hepinize e, hayırlı akşamına di e, dileyerek e, burada e, şeyimizi e, kapatalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. E, hala kaydı, evet kaydetmeyi durduruyorum.